Sizlere Lefke Avrupa Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümünden bahsetmek istiyorum. İki yıllık ön lisans eğitim hayatınız boyunca hem teorik hem pratik anlamda çağdaş ve modern eğitim imkanlarına sahip olacaksınız. Bölümümüzün tam donanımlı anatomi ve mesleki uygulama laboratuvarları ile saha görevinize uyum sağlamada yardımcı olacak... Ambulans simülasyonu mevcuttur. Hayati tehlike arz eden durumlar da dahil acil çağrıların her birine aynı özgüven ve bilgi birikimi ile müdahale edebilmenizi sağlamak temel hedefimizdir. Öğrencilerle birebir pratik eğitimi sağlayan dinamik akademik kadromuzna hayata bir adım önde başlamak için hepinizi bekliyoruz.